başlamadan önce ben biraz açıklamalarda bulunacağım. Eğer bu kısımları geçip direkt hikayeye ulaşmak istiyorsanız aşağı açıklamalar bölümünde zaten her birinin ne zaman başladığına yönelik böyle dakika dakika bırakıyor olurum. Ona basıp direkt geçebilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili minik ellerim. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Uzunca bir tatilden sonra hikaye okumalarıyla dönmek istedim. Çünkü biliyorum ki bunlar Telaffuz, cümle sıralaması, fiil çekimi, edatlar yani bu a, n, d, kon kullanımları için yapabileceğimiz en güzel çalışmalardan. Bunları yalnız şimdi bu hikayede de göreceksiniz. Bir tık daha hızlı geçiyor olacağım ben artık. Çünkü daha öncesinde böyle tek tek harf harf incelediğimiz çalışmalar var. Bunlara da ilk başta bir dedektif serisi olan Lola Lago ile başlamıştım. O kitapları da bulursanız satın alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kitaplar. Özellikle günlük konuşma için analiz ederek okuyabilecekseniz mükemmel bir çalışmaya ulaşmış olursunuz diye düşünüyorum. O yüzden ben bunları bir oynatma listesi içerisine topladım. Lalalago'dan başlıyor. Daha sonrasında çeşitli hikayeler aldık, sorular sorduk vesaire. öyle çalışmalarımız var. Sadece dinleyerek İspanyolca şeklinde de aratırsanız, kanalda bulamazsanız yani en azından YouTube'da öyle aratırsanız, bunlara erişmiş olursunuz. Şimdi ben bunları okuyacağım. Daha sonra işte tek tek inceleyeceğiz vesaire bir çalışmamız olacak. Siz bunları hem böyle ben incelerken, işte yana metin koyuyorum biliyorsunuz, onunla birlikte çalışabilirsiniz. Hem de böyle boş kaldıkça bunları kenarda açıp sadece dinleyerek de çalışabilirsiniz. Bu serinin amacı sizin bir şekilde İspanyolca ile ilişkide kalabilmenizi sağlamak çünkü. Daha öncesinde böyle hikayeler okuyorduk. Hani tek kişinin anlattığı hikayeler vardı. da kısmen yine diyaloglar vardı. O ayrı ama ben bugün böyle çok kısa bir diyalog oluşturdum. Karşılıklı bir konuşma şeklinde bir yazı oluşturdum yani. Onu okuyalım istiyorum. Bir tık daha günlük olsun istedim. Ve bugüne kadar gördüğümüz her şeyi içerisine katmaya çalıştım. Şimdi bunları mesela ben haliyle birer cümle şeklinde falan katabiliyorum uzamasın konular diye ama bunların her birinin detaylı videosunu bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizde çektik. Ondan gidip oralardan inceleme yapmanız mümkün. Yani detaylı bir şekilde çalışmak istiyorsanız eğer gramer konularını da böyle bir seri altında topladık. Oralardan da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda özel derslerim hakkında bilgi almak istiyorsanız bana mail adresimden ya da bu aşağıya bırakacağımı yapacağım Instagram adresinden de erişmeniz mümkün Ekim ayı gibi de grup derslere başlamayı düşünüyorum yani ben şu anda işte birebir ders ya da en fazla iki kişilik grup derslerim var Ekim ayı ile itibariyle de sizin ilginize bağlı olarak grup derslerine başlamayı düşünüyorum bunların da duyurusunu büyük ihtimalle Instagram sayfası üzerinden yaparım. O sebeple bunları kaçırmamak için Instagram sayfasına da göz atabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce bu hikayelerin altına sürekli ya bu V harfini B şeklinde mi okuduk şeklinde yorumlar geliyor. Eğer telaffuz çalışması daha öncesinde yapmadıysanız lütfen şuraya bırakacağım linkten öncelikle bir telaffuz çalışın. Herhangi bir dili çalışmaya başlamadan önce o dildeki harflerin çıkardıkları sesleri öğrenmeniz gerekiyor. Tamam mı? Öncelikle gidin, güzelce bir telaffuz çalışması yapın. Daha sonrasında da duydukça duydukça zaten daha rahat oturacaktır. Önce okuyorum, daha sonra inceliyoruz. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de? Es el cumpleaños de mi hermana. Vamos a invitar a unos amigos y vamos a cenar en el centro. ¿Quieres venir con nosotros? Me gustaría mucho, pero mis padres van a venir a verme. Le vas a regalar algo. Creo que le voy a regalar un viaje al norte porque ella trabaja hasta los sábados y necesita un descanso. Que buena idea. Seguro que le encanta. Ve bu Oye ile bilerek başlamak istedim çünkü bu günlük dilde çokça hani çok fazlaca kullanılan bir şey. İngilizce bilenleriniz için bu e, böyle hey şeklinde bir seslenme vardır ya orada. Öyle bir seslenme. Türkçede ise bu... <gülüyor> Bu şekil bir şey yani. Hani yok bence yok. Varsa yazın ben bilmiyorum. Neyse böylelikle ilgiyi kendinize çekmek için ya da birine seslenmek için oye şeklinde bir e, bir seslenme kullanabilirsiniz. Geldik ilk sorumuza. Gelecek zaman gördüğünüz gibi çünkü bas a afer var. Bir şeyi okurken ne seviye olduğu fark etmek sizin. öncelikle fiili bulmanız gerekiyor. Tamam mı? Fiili bulduğunuz anda zaten gerisini hayal mayal olsa bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ama fiili yanlış bulursanız siz haliyle gerisini de uyduracaksanız eğer daha kötü yerlere gidecektir. Geldik fiili bulduk. Bas, a, aser. Aser eylemi yapmak manasına geliyor. Bas, a, aser şeklinde kullanmış. Gelecek zaman biliyorsunuz bunun detaylı bir videosunu çektik. Önce gidip oradan bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi karşı tarafa sorduğu için hatırlayın irin çekimini boy, bas, ba şeklinde gidiyordum. Bunu ikinci kişiye göre çekimlemiş değil mi? Çünkü sana yani karşı tarafa yönelik bir sorusu var. Bas, a, aser yapacaksın demek. K'yi koymuş başına. K artık ne demek yani. Bunu biliyoruzdur onca videodan sonra. Kebasa aser. Ne yapacaksın? Burayı bilerek böyle elfinde şeklinde yaptım. Daha böyle günlük olsun, daha doğal dursun diye. Çünkü bir önceki videolarımızda falan da biz bunu hep elfinde semana diye gördük. Semana hafta, fin son, işte finne semana haftanın sonu, el kullanmamızın sebebi de çünkü herkes tarafından bilinendirdim. Mesela ben şu anda size hafta sonu ne yapacaksın dersem şu hemen önümüzdeki hafta sonunu anlarsınız. Bu kullanımda bu el finne semananın daha böyle çiğ hali, minikleştirilmiş, kısaltılmış hali. O yüzden elfinle semana yerine direkt elfinle diye kullanmanız mümkün. Bence daha da şık gösterir size. Diğer taraf cevap veriyor. Diyor ki es el cumpleaños de mi ermana. Şimdi başladık. Önce fiili bulduk. Es. Tamam mı? Es biliyorsunuz ki ser fiilinden geliyor. Ser ve estarın da ayrımlarına yönelik bir video var. Dediğim gibi bu şey kanaldaki videoların bir toplama ve bir pratiği şeklinde oluşturduğum için buradaki her şey kanalda ayrı ayrı video şe videolar şeklinde mevcut. Bunları da açıklama kısmına koyarım. İstediğinize gidersiniz, istediğinizi çalışırsınız. Diyor ki S dır yani odur diyor. El cumpleaños. Şimdi bu cumpleaños doğum günü demek. Ben bunu çok seviyorum nereden geldiğini. Cumplir tamamlamak, año da yıl demek. Tamam mı? Yıl tamamlamak yani. Yılları tamamlamak şeklinde. Cumpleanos yani doğum günü olarak kullanmışlar. Şimdi bunun sonunda böyle s takısı olmasına rağmen bu tekil bir kelime. Los cumpleanos değil yani el cumpleanos. Çünkü bir tane doğum günü var. Los cumpleanos dersem doğum günleri olur. Es el cumpleaños dediğime göre doğum günü olmak. Değil mi? Doğum günüdür diyor. Daha sonrasında D de ile devam etmiş. Şimdi bu D de hem dendan manasına gelir hem de böyle nınnin yani böyle bir şeyin bir şeyi gibi kullanabiliyorduk bunu. Demek ki burada bu cumpleañosun kime ait olduğunu söyleyecek. O yüzden bunu D ile bağlamış. Mi benim demek ermana da kız kardeş miermana kız kardeşim o zaman kardeşimin doğum günüdür diyor biz kardeşimin doğum günü der geçeriz fiil falan koymuyoruz Türkçede ama işte İspanyolcada fiilsiz cümle olmuyor o sebeple mutlaka bunu kullanmamız gerekiyor sorun acımı vamos a invitar hangi zaman bu gelecek zaman imbitar'ın ne demek olduğunu bilmiyorsak bile sonunda arı var gördüğünüz gibi ar er ile bitiyorsa bu bir fiildir. Fiili koymuş, ir eylemini çekmiş başta vamos demiş. Araya bir tane a koymuş. Yani gelecek zaman diyor ki ben buradayım diyor. Vamos a imbitar. Vamos kime göre çekimlenmiş? Voy vas ba, vamos vais van. Bize göre çekimlenmiş. Vamos a invitar diyorsa biz invitar yapacağız yani diyor. Invitar'a da davet etmek. Davet edeceğiz diyor. kim davet edeceklermiş? Unos amigos. Amigo arkadaş demek. Amigos şeklinde arkadaşlar olarak kullanmış. Şimdi bunların hepsi erkek de olabilir. Kadın erkek karışık bir grup da olabilir. Bilemiyoruz. Un amigo bir arkadaş Iken unos amigos birkaç arkadaş demek. Amigos çoğul gördüğünüz gibi. Unosu da haliyle çoğul kullanmış. Un amigos ya da unos amigo diye bir şey yok. O arada bir tane daha A var ama onun nereden geldiğini bana kim söyleyebilir? Bunun Türkçe'de bir manası yok. Yani gerçekten çok uğraştım buna bir mana çıkarayım diye ama olmuyor. Bu... İspanyolcanın dil bilgisinden kaynaklanan bir şey yani bir fiil kullanılıyorsa ve devamında canlı bir şeyden bahsediyorsak bu kişi olabilir, hayvan olabilir araya bir tane A koyuyoruz. Tamam mı? Vamos a davet edeceğiz. Şimdi amigos'lar da canlı oldukları için araya bir tane A koymuş. A unus amigos demiş. Birkaç arkadaş davet edeceğiz demiş. İ bu i artık ve her tarafta çıkıyor biliyorsunuz. Vamos a senar. Hangi zaman bu? Gelecek zaman. Vamos a senar. Senar akşam yemeği yemek. Akşam yemeği yiyeceğiz. Komer öğle yemeğinde kullanılıyor. Senar akşam yemeğinde. Buraya özellikle dikkat çekiyorum. Çünkü illa senar diyeceksiniz. Tamam mı? Akşam diyorsanız o akşam yemeği ise illa senar diyeceğiz. Komer deyince kafalar karışıyor. Vamos a senar. Akşam yemeği yiyeceğiz. Yine biz yiyeceğiz. Demek ki yani biz arkadaşları davet edeceğiz. Sonra işte yine biz oldu. Demek ki herkesten bahsediyor. Akşam yemeği yiyeceğiz diyor. Sonra en kullanmış. Bu en de deda demekti biliyorsunuz. İşte evde, işte okulda, masada, bilgisayarda falan derken. Bu eni kullanıyoruz. Nerede akşam yemeği yiyeceklermiş? Demek ki onu söylemek istiyor bana. Centro, merkez demek. El centro şeklinde kullanmış. Çünkü... Sen de bilirsin, ben de bilirim. Herkes bir yerin merkezini bilir. Belirli olduğundan belirli Tikelle kullanmış. Merkezde akşam yemeği yiyeceğiz demiş. Sonra soru soruyor. Kieres benir kon Kieres zaten biz bu yola Kererle çıktık unutmayalım. İstemek anlamına geliyor. Kieres benir derken de benir gelmek. Kieres benir gelmek ister misin? Gelmek istiyor musun? Değil mi? Karşı tarafa sormuş. Kerer'in çekimlerini hatırlayalım. Quiero. Quieres. Quiere. Queremos. kereiz, Quieren. Quieres olduğuna göre demek ki sana soruyor. Gelmek ister misin? Con ne demek? Ile demek. Nosotros. Biz demek. O zaman con nosotros. Biz ile. Değil mi? Bizimle. Topladığım Bizimle gelmek ister misin? Ama evet. da ağır oldu bu bilgisayar. Cevap veriyor. Buraya yeni bir şey ekledim. Bakın bunu öğrenin diye ekledim. Çünkü bu bizim videolarda henüz yok. Yani o seviyeye henüz bizim videolar ulaşamadı. Bir, bir tık daha yüksek bir seviye çünkü. Ama çokça kullanılıyor günlük olarak. Dedim benim mongitolarım dedim. Bunu niye öğrenmesin dedim. Hemen ekledim. Gustar, Gustar'ın da videosunu çektik oraya gidip izleyebilirsiniz. E, Gustar biraz tuhaf bir fiil çünkü. Yani orada anlattığım gibi düşünürseniz eğer daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ona yönelik yorumlar geldi çünkü. Megusta dediğim zaman hoşuma gider, severim demek. Megusta mucho dersem de. Hani çok severim, çok hoşuma gider oluyor aslında. Ama burada ya diye bir kullanım var. Bu da böyle. Hani çok severdim, çok isterdim, çok hoşuma giderdi bir gibi bir kullanım. Biz deriz yani çok isterdim deriz biz. işte o bu. Megustaria. Tamam mı? Bunu şey falan gibi de düşünebilirsiniz. İşte Karadeniz'de bir evim olsun isterdim. Ama yok. Ama isterdim. İşte onu Megustaria ile kullanıyoruz. Ya da işte ne bileyim hafta sonu İstanbul'a gideceğim. Seni görmek isterdim. Hani varsayıyorum yani isterdim işte sana soruyorum istiyorum dersem kaba oluyor çünkü direkt hani oraya gideceğim ben seni görmek istiyorum haberin olsun ama megustaria sorarsanız ya seni görmek isterdim işte sen müsait misin nedir yani bir nabız yokluyorsunuz anlaştık mı bu megustaria müthiş bir şey bunu yine instagram gönderilerine falan bir şekilde sokarım size orada pratik yaptırırım yani merak etmeyin pero demiş ama mis padres bu da çok karıştırılıyor. Çünkü işte e, çok atarkil bir dil demiştik ya babamlar falan gibi. Hani babamgil bizde de var gerçi ama biz annemgil falan da diyebiliyoruz. Onlar öyle kullanmıyor. Padre baba demek ama böyle padres olduğu zaman mis de çünkü yani. E, annem ve babam mı da içine alıyor. Ebeveynlerim yani. Bana, benir. Neydi benir? Yukarıda gördük. Gelmek. Bana benir. Hangi zaman? Gelecek zaman. Bana benir. Gelecekler. Nereye geleceklermiş? A, ber, me. Bu ber, me. Güzel aslında bu da karıştırılıyor. Hemen ekleyelim. Ber, görmek demek. Şimdi o zaman toplarsam. Gelecekler. Arada bir tane A var. Demek ki bir şeye gelecekler. Değil mi? Nereye gelecekler? A, ber. görmeye gelecekler. Buradaki A'yı genellikle unutuyorsunuz. Yani bana beni verme falan diyorsunuz. O şöyle olur. Beni görmek gelecekler. Ama Türkçede de ne yapıyoruz? Beni görmeye gelecekler diyoruz. Oraya bir yönelme yapıyoruz. Tamam mı? Görmeye, koşmaya, konuşmaya vesaire bunların hepsinde Türkçeye nasıl ekliyorsanız İspanyolcaya da aynı şekilde eklemeniz gerekiyor. Sonra şuradaki me'ye gelecek olursak, zaten az önce açıkladım bunun beni olduğunu ama me, beni ya da bana, te, seni ya da sana, değil mi? Bu gibi manaları geliyordu. Mesela tekiyero diyorsunuz, seni seviyorum diyor musunuz bilmiyorum ama özlemek demek yani. Me de beni oldu bu konuda çünkü bana görmek olmaz, beni görmek oluyor haliyle. O zaman verme, beni görmek. A verme, beni görmeye ye. Bir de tersten gireyim dedim tam otursun. Beni görmeye gelecekler diyor. Hani çok isterdim ama işte bizimkiler, işte annemle babam yani. Beni görmeye gelecekler diyor. Hemen konuyu değiştiriyor sonra. Le basa regalar albım. Burada da hemen size bakın. onayı, Ona yı. Yani hani ben, bana sana ona var ya. Onu çalıştırmak istemişim. Ama öncelikle ne yaptık yine? Fiilimize gittik. Bas a, regalar. Hangi zaman bu? Gelecek zaman arkadaşlar. Gelecek zaman. Regalar yapacak mısın? Diyor yani mi? Karşı tarafa sormuş. Bas a, regalar. Regalar yapacak mısın? Regalar hediye etmek demek. Hediye edecek misin? Diyor. Başına bir tane le var. Me, bana. Te, sana. Le, ona. Ona hediye edecek misin? Algo. Algo da bir şey. Demek. Yani ona bir şey hediye edecek misin? Sonra devam etmiş. Bu kreokeyi de bilerek kullanmak istedim. Bu da günlük olarak çok kullandığımız bir şey. Çünkü kreoke sanırım bence olarak da kullanılıyor tamam mı? Hemen a bence değilmiş o zaman demeyin. Öyle bir manası da var. Kreoke sanırım... Le boya regalar. Ne oldu artık? Yukarıda le basa regalardı. Ona hediye edeceksin. Artık kendisine çevirmiş. Le boya regalar. Ben hediye edeceğim ona. Ne hediye ediyormuş bakalım? Un biyahe. Biyahe seyahat. Un bir demek. Biyahe eril olduğu için una olmamış. Aynı zamanda uno da olmuyor. Bu da çok karıştırılıyor. Kendisinden sonra bir isim geldiği için uno şeklinde bir şey yok. Tamam mı? Uno diya. Uno momento falan. Böyle şeyler yok. Un momento, un día, un viaje var. Un viaje bir seyahat. Nereyeymiş bu seyahat? Hemen niye nereye diye sorum Çünkü devamında A var. Demek ki bir yönelme var. Bir yere, bir şeye var. O yüzden hani oradan sordum. Kafama göre sormadım yani. Un viaje al norte. Norte'ye, kuzeye bir seyahat. Değil mi? Bir gezi. Hediye edeceğim sanırım diyor. Por Çünkü, hani bu hediyenin sebebini açıklıyor. Eya trabaja hasta los sabados. Bu astayı bilerek koydum. Geleceğiz şimdi ama. E, trabaja fiilimize gittik. Hemen trabaja çalışmak. Trabaja çalışıyor. Kim çalışıyor? Eya. O. Kimden bahsediyorduk? Benim kız kardeşimden bahsediyorduk. O yüzden artık Eya diyebiliriz. O çalışıyor. Sabado, cumartesi, sabados, cumartesileri, los sabados demişim çünkü sen de biliyorsun cumartesi ne zaman, ben de biliyorum cumartesi ne zaman değil mi? Bütün cumartesileri dediğimiz için belirli artikel kullandık ve bütün cumartesileri işte sabados diye kullandığımız için de onun artikelini el sabados yapamayacağımdan çünkü çoğul bütünü korumam lazım. Biz bunları anlattık, los sabados diyoruz. Asta'yı niye koymuş? Ya mesela şey demiyor. E ya trabaja sabados deseydim o cumartesileri çalışıyor olurdu. Öyle demiş olurduk yani. Ama diyor ki hasta los sabados. Yani hani cumartesileri ne kadar. Normalde asta a kadar, e kadar demek. Cumartesi günlerine kadar. Yani cumartesi günleri bile çalışıyor demek istemiş. Bu kullanım da yine çok güzel. Benim çok sevdiğim kullanımlardan bir tanesi. İ ve... Necesita un descanso. Necesitar eylemi İhtiyacı olmak demek. Descanso da dinlenme, mola. Descansar eylemi dinlenmek. Descanso, mola. Yani bir dinlenme, bir ara. Un descanso, bir mola. Necesita dedik. Kime göre çekimlemiş? Eyaya göre, değil mi? Benim kız kardeşime göre. Necesito, benim ihtiyacım var. Necesitas, senin var. Necesita, onun var. Yok yani o diyor cumartesi günleri ne kadar çalışıyor diyor ve bir molaya bir dinlenmeye ihtiyacı var. Que buena idea Bu ke'li kullanımlarla yine çok kullanılıyor. İşte keraro ne tuhaf, keriko, ne lezzetli Que buena idea mesela idea fikir düşünce Buena, buen Bueno, bien bunların hepsi aynı yerden geliyor. İyi aslında kullanılıyor. Bien şeklinde kullanılmamasının sebebi idea'nın isim olması. Tamam mı? Kelimenin türünden kaynaklanıyor. Ne demek isim? Yani mesela nasıl diye soruyorum, cevap vermiyor. Nasıl? Fikir. Cevap yok. Anlamlı bir cevap yok yani hani. Mesela işte ev, araba, masa, bilgisayar, ışık, fikir. Bunların hepsinde bu bu en bu en'i kullanmam lazım. Peki niye diğerleri değil de bu en'i? Çünkü bu en'a Dişil bir kullanım. ile ya da dişil olduğu için. bu enayi ya. İyi fikir. k de zaten ne demek. Böyle ünlemlerde kullanılıyor. Yani ne güzel fikir. Ne iyi bir fikir. Ne güzel bir fikir diyor. Sonra diyor ki Seguro que le encanta. Seguro böyle emin, kesin işte ne bileyim güvence falan bu manaları geliyor. Seguro ke'li kullanımda hani kesin şöyle olur. Kesin böyledir falan gibi kullanımlarda yapıyorlar seguro que, kesin ki, le encanta, bu da da mesela le gusta deseydim ona hoş gelir olurdu, videosu var dediğim gibi le encanta dediğim zaman da hani böyle ona aşırı derecede hoş gelir, yani bu fikre, bu geziye bayılır oluyor gustar beğenmek, encantar bayılmak, bir tık daha üst yani, tamam mı? o yüzden me gusta severim demek menkanta bayılırım demek yine gustarla aynı şekilde me bana hoş gelir onların düşüncesinde tam çeviri yaptık me dersem de bana böyle uf yani acayip hoş gelir i̇şte bayılırım yani işte anladınız siz oluyor burada bitirdik gayet de güzel bir çalışma oldu bence ben bu hikayeyi e, bayağı bir ay önce falan yazmıştım. Geziye gittiğim zaman açıkçası hani orada elimin altında bir şey olsun. Boş bulduğum zaman çekerim. Sizi de videodan e, mahrum bırakmamış olurum diye düşünmüştüm. Ama öyle bir şey ne yazık ki olmadı. O yüzden hani, tam hatırlayamamışım. Yani ben buraya geçmiş zamanları falan da yazmışımdır diye düşünmüşüm. Ama e, bunu büyük ihtimalle gelecek zaman videosundan sonra bir çalışma olsun diye yapmışımdır. Çünkü zaman çekimlerinin hepsi gelecek zamandaydı. Araya da bir de işte böyle günlük şeyler eklemişim. Ama madem yani söyledik bir kere bütün zamanları kullanabileceğimiz bir yazı da oluşturayım da e, içimizde kalmasın. Siz de rahat bir şekilde çalışma yapmış olursunuz. Zaten bu 3 zamanı kullanıyorsanız yani geniş zaman, gelecek zaman bir de o anlattığım yine kanalda videosu var. Geçmiş zamanı konuşmanıza böyle rahat bir şekilde aldıysanız eğer Günlük olarak çok rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Herkes sizi anlar. En azından geçmişten, gelecekten ya da şu anki zamandan bir şeyler söyleyebiliyor halde olursunuz. Bari hani zamanları ayırt etmiş olursunuz. Bunları böyle dilinize güzel bir şekilde aldıktan sonra da artık diğer zamanlara geçebilirsiniz. En azından ben bunu öneriyorum. Yani bir şey böyle yedirin. Her şey teoride kalmasın. Önce bir konuşmayı yedirin. Daha sonrasında diğerlerine geçersiniz. Dediğim gibi eğer özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz bana nerelerden ulaşabileceğinizi söyledik. Aynı zamanda Ekim gibi de yine grup derslere başlamayı düşünüyorum. Bu sizlerin talepleri doğrultusunda olacak açıkçası. Dilerseniz bana şimdiden yazabilirsiniz. Ben de böylelikle listeleri ayarlayabilmiş olurum. Programımı görebilmiş olurum. Çünkü bugüne kadar grup dersi böyle kalabalık bir grup dersi açamayışımın sebebi benim zamansal olarak bir şekilde bir şeyleri ayarlayamıyor olmam. Ama sanıyorum ki hani Eylül itibariyle rayına oturacak, Ekim'e kadar da net bir şekilde oturturuz diye düşünüyorum. Bunun da dediğim gibi hemen YouTube'da duyuramayabilirim ama Instagram'da çok aktifim. Hikayelerle zaten öğretmeye devam ediyorum. İşte testler yapıyoruz bir şekilde ya da gün içerisinde gördüğüm şeylerin hemen İspanyolcasını bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum ki her türlü o günümüz ya da o hikaye verimli geçsin size bir şeyler aktarabilmiş olalım. Bunları destekliyorsanız da lütfen aşağılara yorum yapmayı falan unutmayalım ki bizim de kanalımız böyle birazcık öne çıksın. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.